daha toksikli ama günümüzde çıkan ilaçlar, cihazların kullanılması şeydi hastalar daha kısa etkiliyor. Hasta ameliyat bittikten yaklaşabiliyor 10 dakika sonra anestezik süresi de bitebiliyor. Uyanma daha kolay, daha rahat ve hasta kendini yani normal bir uykudan uyanıyormuş gibi hissediyor. Veya eskiden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 Haplarımız, burun spreylerimiz bulunmakta. Gerekirse çok büyüyorsa, dediğimiz gibi bu, dediğim, burn etkilemesi, alerji reaksiyonu yüksek olur. Bunları küçültmek, direkt hava yolunu açmaya çalışıyoruz. Böyle hastanın alerji olsa da yine sorunlu devam etmesini sağlıyoruz yani. Burada cerrahıyla. bence kendini tanımak, o şikayetin en azında sizlerle buluşması belki daha... Ee, sizin e, yazacağınız belki ilaçlar, medikal destekte belki de daha iyi bir haftada yaşayacağız sıkıntı, iki günde atlatacak. Aynen, i̇şte dedim, kişi tanı korunduktan sonra en şey koruma dedik. Bir de neye karşı? Mesela kişi ev tozu alerjisi var. Evet, bilecek Siz, onu. Bu ev tozu alerjisi olduğu vakit yani bu ömür boyunca buyla maruziyet vardır. Yani, yani bunlar ne yapıyor bu kişilerde? Bu sefer ne yapıyoruz? Bunlara aşı yöntem var alerjisi.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 Ondan sonra adnet ve yüz gelişimde bozukluklar oluyor. Ondan sonra okul başarılarına düşüklük oluyor. Çünkü gece hollam ve nefes alamadışı şey oluyor. On haricinde dikkat eksikliği, hiperaktivite. Ondan sonra gece itar kaçamaz gibi sıkıntılar olabiliyor çocuklar. Bunlar Bunlara, bunlar muhakkak horlaması olmayan çocukların tedavi edilmesi gerekiyor. Yetişkinlere baktığımızda bunlarda ne var? Bunlarda aşırı kilolu olanlar kiroya eğilimli olan, hipertansif olan, şekeri kontrolü altında alınamayan, günde sinirliliği olan, sabah kalktığında baş ağrısı, ağız kuruluğu olan insanlarda hatta bazı insanlarda cinsel performans erkeklerde cinsel performans azalmasına sebep olabiliyor. Bunların olan kişilerde tedavi edilmesi gerekiyor. Yani tedavide ilk amaç şey ne diyebiliriz aslında? Mesela obezitedir ya mesela burada da en önemli şey kişinin ideal kilosuna ulaştırılması lazım. Yani gerekirse mide küçültme ameliyatları